Mokitolarım umarım keyfinizde, sağlığınızda yerindedir. Gördüğünüz gibi kanalımıza bir yenilik getirdim ve ilk videomuzun kitabımızın tanıtım videosu olmasını istedim. Geçen yıl bu zamanlarda ilk kitabımızı çıkarmıştık ve bununla ilgili bir çekiliş yapmıştık. O videonun altına yorum yapanlarınızdan 3 kişiye bu kitabı hediye etmiştik. İkinci kitabımız... Ne yazık ki baskı şeklinde değil, sadece PDF formatında. Aslında böylece dünyanın her tarafından erişebilirsiniz. Herhangi bir kargo süreci beklemenize de gerek yok. Satın alım işlemini gerçekleştirdikten sonra derhal indirme linkine erişebilir ve kitabın içeriğini görebilir. Çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. O sebeple ikinci kitabımızın dijital bir ürün olduğunu, PDF formatında olduğunu tekrar altını çizerekten bu ikinci kitabımız için de bir çekiliş yapmak kararı aldım. Bu sefer de aranızdan 5 kişiye bu kitabı hediye edelim istiyorum. Videonun ilerleyen bölümlerinde neler yapmanız gerektiğini söylerim ama Kitapta neler var? Öncelikle onu görelim. İlk kitabımızda, yine şuraya bırakırım izlersiniz ilk kitabımızda ama ilk kitabımızda geniş zaman çekimlerinde ser, ester, tener, haber, kerer, poder ve ir eylemlerinin çekimleri vardı ve sadece bu eylemlerle cümle kurabileceğinizi Cümleleri sıralayabileceğinizi, kelimeler kullanabileceğinizi, yani günlük konuşmalara başlayabileceğinizi gösterebildiğimiz örnekler vardı. Bunlar kendi kendinize İspanyolca çalışabilin, evde bolca örnek görün, çok fazla bir şey bilmeseniz dahi bildiğiniz şeyleri böyle çevire çevire kullanabilin, kelime haznenizi genişletin diye yazdığımız bir kitap. Çok da güzel kitabın geri dönüşleri olduğu, hatta kitap basım aşamasına gitmeden bile çok güzel yorumlarınız gelmişti, beni çok motive etmiştiniz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Iki varsınız gerçekten. ikinci kitabı da yazmanın tamamen sebebi sizsiniz yani. Kitapta da aslında öncelikle ben eylem çekimlerine yer vermek istiyordum. İşte geniş zamanı görelim daha sonra geçmiş zamanlar şeklinde ilerleyelim istiyordum. Ama İspanyolcanın böyle yüzde otuzunu oluşturduğunu düşündüğüm bir bölüm var ki hepinizin böyle aklının karışık olduğu bir bölüm. Hatta ve hatta İspanyolların dahi sorduğunuz zaman Şuna bir bakayım da ben sana öyle cevap vereyim dediği konuları barındıran bir kitap haline dönüştü. Bu içeriği tamamen bunlardan oluşuyor. Bunu oluşturmamız sebebi de özellikle özel derslerde öğrencilerim çok fazla zorlandıklarını görmem. Hatta başka kaynaklardan çalışıp gelen öğrenciler yani sıfırdan benimle başlayan öğrenci zaten neyin ne olduğunu Türkçe'de anlamlarını bilerek ilerlediği için yine kafası karışıyor. Karışmıyor değil çünkü birazcık acayip bir konu. Ama yine de başka kaynaklardan çalışıp da gelen öğrencilere göre daha rahat ediyorlardı. Yani hani Türkçe'de ne olduğunu biliyor çünkü öğrenci ve ona göre ilerliyor. O sebeple bunu o kadar çok gördük ki ve bu başlangıç seviyesinden ana dil seviyesine kadar her taraftalar. Yani fiil çekimleri evet seviye seviye değişebilir ama bunu her cümlede göreceksiniz. Yani bu kitabın içeriğinde bulunan her şey başlangıç seviyesinden Son seviyelere kadar her tarafta karşınıza gelecek olan şeyler ve aslında bence temel düzeyde ileri seviyesinden bahsetmiyorum yine kitapta o bölümler de var elbette ama temel düzeyde Türkçedeki karşılıklarının bulunamamasından yani bu Türkçe'de tam olarak ne anlama geliyor bunun çözülememesinden kaynaklı bir karışıklık söz konusu bu kitapta Türkçe olarak hepsini açıkladık. Hepsi bu manalara geliyor şeklinde bir anlatım var kitabın içerisinde. O sebeple bu kitapla birlikte biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Şimdi kitabın içerisinde neler var? Kitabın içerisinde öncelikle olarak dönüşlü eylemler var. Dönüşlü eylemler, berbos reflexivos diye geçiyorlar. Belki duymuşsunuzdur. MTS, nos osse bunların hepsi işte bu dönüşlü eylemlere giriyorlar. Kafa karıştırıcı bir konu olduğunu biliyorum. Çünkü bize göre biraz daha farklı düşünüyorlar. O sebeple bir tık daha sıkıntılı diyebilirim. Ama içeride ben 53 tane dönüşlü eyleme yer verdim. Aslında çok daha fazla eylem var. Bir önceki kitapta da, bu kitapta da en çok kullanılan 100 eyleme yer vermiştim ben. Sayfa 105 olması lazım. Çok eylem var. Yani burada sadece 100 tanesine yer verdik ama ben hala eylem öğreniyorum. Öyle düşünün. Çok fazla eylem var. Burada da ben 53 tane dönüşlü eyleme yer verdim. Hala çok fazla dönüşlü eylem var ama bunların temel düzeyde sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Yani böyle bir anda böyle bütün eylemleri öğrenmenize gerek olmadığını. Söylemek istiyorum. O sebeple buradaki 53 tane eylem günlük işlerinizi çözebilmesi için fazlasıyla yani fazlasıyla yeter de artar bile diyebilirim. Bunlarla alakalı 200 tane örnek cümle var içeride. Bu 200 tane örnek cümle şöyle bölünüyorlar aslında. Bir önceki kitabın devamı olarak hala orada gördüğümüz kerer, poder ve gelecek zamanda ki gelecek zaman normalde seviyesi daha yüksektir geniş zamana göre ama... Ben, yani benim müfredantım biraz daha değişik biliyorsunuz. O daha basit olduğu için öncelikle onu anlatıp daha sonrasında geniş zamana geçmiştik. Geçeceğiz yani bu kitapta geçiyoruz. O sebeple bir öncekilerle anlatarak önce bir dönüşlü eylemi oturtuyorsunuz. Çünkü henüz daha geniş zamanı göstermiş değiliz kitabın bu bölümünde. Öncelikle kerer eylemiyle baya bir örnek var zaten. Hani siz dönüşlülere alışın, MTS'leri görün diye baya bir örnek var. Daha sonrasında diğerlerini alalım. işte gelecek zaman yeterlilik ve zorundalık konuları var. Birinci kitapları çalışanlarınız bilir diye söylüyorum. Onunla birlikte tekrar örnekler var. Hani böylelikle hem dönüşlü eylemleri hem de öbür tarafı bir tık daha hatırlayalım. Biraz orada böyle daha rahat bir şekilde örnek kurabilelim, cümle kurabiliyor olalım diye verdiğimiz e, örnekler, cümleler diyelim. İkinci bölüme geçtiğimiz zaman ikinci bölüm dedim. Yine böyle MTS, Nos, osse şeklinde. Sıralamamız vardı, bir listemiz vardı. Bunlardan üç tane göreceğiz biz. Onlardan ikincisi mt, nosos nos, os, les şeklinde ilerliyorlar. Ve bunlar da Türkçe olarak bana, sana, ona, bize, size, onlara şeklinde ilerliyorlar. Aynı dönüşlü eylemlerde olduğu gibi aynı konulardan. 90 tane örnek cümle vermişiz. Üçüncü ve son listemizde mt, lola, nos, os, los, las şeklinde ayrılıyorlar. Bunlar da beni, seni, onu, bizi, sizi, onları şeklinde ayrılıyorlar. Bunlarla da alakalı 60 tane örnek cümle vermişiz. Ki aşağıda geniş zamanda tekrar bunların hepsini tekrardan görüyoruz içlerine yediriyoruz. Sonra geniş zamana geçtik. Bu geniş zamanı da düzenli ve düzensiz eylemler olarak ikiye ayırmışım. Zaten bu ilk kitaptan siz aslında birçok düzenli eylemin çekimini, çünkü kerer, poder, tener... Hatta e, ir eylemi de yine bunların hepsi düzensiz eylemdi. Yani o zamana getirene kadar düzensiz eylemlerin çekimlerini görmüştünüz. Daha sonrasında dördüncü bölümümüzde geniş zamanda düzenli eylemleri inceliyoruz. 84 tane eylem vermişim. Daha sonra bunlarla 120 tane örnek cümle kurmuşuz. Geniş zaman dediğim şey bu arada yaparım, ederim, gelirsin, gidersin gibi genel, böyle genel olarak yaptığımız şeyler. Biz Türkçe'de daha fazla yapıyorum, ediyorum, geliyorum, gidiyorum gibi kullanıyoruz. Örneğin işte salı günleri şuraya gidiyorum, perşembe bununla konuşuyorum, her gün 8'de bitiriyorum falan gibi cümleleri rahat bir şekilde günlük olarak kurabileceğiniz örneklere yer veriyor bu bölüm. Daha sonrasında 21 tane düzensiz eylemimiz var 5. bölümde. 58 tane de onunla alakalı örnek cümle görmüşüz. 6. bölüme geçtiğimizde de geniş zamanda dönüşlü eylemleri yani... Öncelikle biz dönüşlü eylemleri gördük, sonra bana, sana, ona listesini gördük, sonra beni, seni, onu listesini gördük. Geniş zamanı gördük düzenli ve düzensiz eylemler olarak. Daha sonra arkasından geniş zamanda o tekrar gördüğümüz dönüşlü eylemleri görüyoruz. Onunla alakalı 85 tane örnek cümle vermişiz. Sonra bana, sana, ona'yı görüyoruz. 55 örnek cümlemiz var. Daha sonrasında beni seni onu görüyoruz 30 tane örnek cümlemiz var bunların içerisinde bu arada bana sana ona bölümünde hem vurgu diye bir bölümümüz var hem de kişi belirtme var en çok karıştırılan bölümler özellikle bunlar onların ikisine de yine kitapta kendi bölümlerinde yer verdim sonra 9. bölümde dönüşlü eylemlerin farklı kullanımları var. Bu ben YouTube'da ilk kez böyle bir fiil ile bin cümle şeklinde bir seri başlatmıştım. Kanala ilk gelen ilk kez geliyorsanız eğer onu da bırakıyorum. Belki oradan da izleyebilirsiniz. Kitaplar içerisinde de aslında o videolar çekildikten sonra bu kitaplar yazıldı yani. Belki de biraz daha fikriniz olabilir diye düşünüyorum. Orada bir sözüm var İspanyollar da biraz Kürttür diye. O söz bir çok beğenilmişti. Oradan örnek vereyim. Örneğin biz... İşte yüzümü yıkıyorum şeklinde bir cümle kuruyoruz. Onlar kendime yüzü yıkıyorum olarak düşünüyorlar. Yani bir tık daha düşünce şekilleri farklı bizimkine göre diyelim. Öyle farklı kullanımlara yer verdiğimiz bir bölüm, dokuzuncu bölüm. 60 tane de oradan örnek vermişiz. En son olarak da ilk kitapta biliyorsunuz çok fazla abartalım bölümü vardı. Yani işte bir konuyu görüyorduk. Daha sonrasında bir önceki konuyla birleştiriyorduk, abartıyorduk, diyaloglar kuruyorduk, metinler yapıyorduk, birçok şeye değinmiştik burada. Bunun da en son bölümü tamamen abartalımdan oluşuyor. Hem metinler var, yani bu ana kadar gördüğümüz dönüşlü eylemler, geniş zamanlar, işte yine bir önceki konular, bu kitaptakilere atıfta bulunduğumuz yerler. Hem de diyaloglar var içerisinde, hem metinler hem diyaloglar şeklinde. Yani renklendirme tekniğiyle İspanyolca şeklinde gittiğinden açıklamaların hepsi tamamen renklerle gidiyorlar. Yani atıyorum İspanyolcasında kırmızıya boyadıysak Türkçesinde de kırmızıya boyamışız. O şekilde böyle eşleştirip bunlar şuradan geliyormuş şeklinde düşünebileceğiniz şeyler olacaktır olduğunu düşünüyorum aslında daha sonrasında örnek bölümlerini de kendiniz yine renklendirerek de çalışabilirsiniz o şekilde daha rahat ediyorsunuz öyle de gidebilirsiniz yalnız ne olursa olsun ne öğrenirsek öğrenelim bunları günlük hayata uygulayabiliyor hale gelmemiz lazım yoksa kağıt kalem üzerinde kalıyorlar yani ben kitapta da bolca yer verdim mutlaka gördüğünüz cümlelere benzer cümleler oluşturun yani ben bir tane cümle yaptıysam eğer çok benzer böyle minik şeylerini, kişisini değiştirip cümlenin türünü, tipini değiştirip yeniden bir daha cümle kurarsanız eğer siz orada kendiniz bir emek harcadığınız için... Kendiniz böyle bir şeyler düşündüğünüz için hazır olan cümleyi okuyup geçmediğiniz için açıkçası bir tık daha böyle olaylara hakim olabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle bu işler böyle çalışır çünkü yazarak olabilir, konuşarak olabilir ya da yazarak zaten yetir kadar çalışmışsınızdır. Artık hani şunu bir kapatalım bir de böyle bakmadan acaba ben birisiyle konuşabilir miyim bu cümleyi kurmak isteseydim nasıl kurardım onun provasını yapalım çünkü yabancı dil konuşmak bence tamamen Rol yani rol yapmaktan ibaret. O yüzden provalarımızı sağlam yaparsak eğer... O anda eğer konuşmamız gereken yer geldiği zaman da daha rahat bir şekilde o cümleyi çıkarabiliyor evet, hale diyoruz. geliyor. Bu kitabında yorumları çok güzeldi. Ben Instagram sayfasında daha aktifim bu arada. Onu da bırakıyorum oradan takip etmek isterseniz yine hikayelerde test yapıyoruz vesaire daha aktifiz yani. Bu kitabında yorumları gerçekten çok güzel geldi yine. Hatta e, geçenlerde üçüncü kitabımıza da başladım diyebilirim ama ne kadar sürer bilmiyorum yoğunluktan dolayı. Üçüncü kitabımıza da geçmiş zamanlara yer veriyorum. Onun da şimdiden haber vermiş olayım. Gelelim çekilişimize beş kişiye biliyorsunuz hediye edeceğiz dedim bu kitabı. Kitap zaten pdf formatında tekrardan belirtiyorum. Dijital bir ürün. Zaten sayfaya girdiğinizde de şöyle girelim birlikte. Üç tane kitap oluşuyor. Çünkü baskı bu baskı kitaptan hala elimizde var. Bu bittikten sonra yeni bir baskı gelmeyecek bu arada. Hala elimizde mevcut ama stoğumuz var yani. Bunlardan birinci kitap baskı yazan üzerinde işte size böyle paketlediğimiz, gönderdiğimiz kitap yurt dışına gönderim yapamıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Daha sonrasında yine birinci kitap var. Yukarıda zaten dijital ürün diye yazıyor ya da kitapların içeriğine girerseniz eğer. Her birinin bu açıklama bölümleri var. Oradan da böyle aşağı yukarı fikir sahibi olmuş olursunuz. Aynı zamanda yine içerisine dair fotoğraflar var yani resimler var kitabın içerisinde. Onlara da baka, bakabiliyor olursunuz. Daha sonrasında ikinci kitap var. İkinci kitabın zaten baskısı yok olan tek e, ürünümüz dijital ürün. Bu çekilişi ne zaman açıklayalım peki? Bugün ayın 25'i şimdi dürüst olalım ama ben bu videoyu hemen editleyemem yani hemen düzenleyemem diye düşünüyorum. E, zaten tatil biliyorsunuz. Afınıza sığınarak sizden birazcık zaman talep ediyorum. Bu videoyu hem düzenlemiş olayım hem de daha fazla insanda görmüş olur. Onlar da çekilişe katılabilsinler. Bunu ocağın sonunda açıklayalım diye düşünüyorum. Mesela ocağın 29'unda olabilir. Ocağın 29'u diyelim hadi pazar günü olmuş olsun. Superpeer'de bir canlı yayın yapalım. Oradaki canlı yayın platformu çok daha rahat oluyor çünkü benim için. Ona da nasıl katılabileceğinizi hem açıklamalar kısmına bırakıyorum. Yani oradaki canlı yayına nasıl gelebileceğinizi oradan görebilirsiniz. Hem de yorumlara yazıyorum. 29 Ocak'ta buluşuyoruz. Çekilişimizi birlikte canlı yayında gerçekleştiriyoruz diyorum o zaman. Çekilişe katılmak için tekrardan tek şey bu videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, aşağıya da dört kelimelik bir yorum bırakmanız sadece. Böylelikle zaten direkt olarak çekilişe katılabilmiş olursunuz. 29 Ocak'ta da Pi platformu üzerinden bir canlı yayın açıyoruz. Bunun duyurularını yine Instagram üzerinden yaparım bu arada. O yüzden Instagram'dan da takip edip daha rahat bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki linke koyarım. Hazırlarım ben şimdi onları. O linke bastıktan sonra yayına direkt olarak katılabilirsiniz. Hatta bu linki eğer şu anda izliyorsanız katılırsınız. Ücretsiz abonelik bölümü var Superpeer'dan. Oradan eğer katılım sağlarsanız zaten direkt sayfanın içerisinde olursunuz. Ben size bir haber yollayacağım zaman böylelikle daha rahat bir şekilde onu elde etmiş olursunuz. Kitaba dair başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kitabın baskısı gelir mi ileride bilmiyorum. Çünkü hiçbir şekilde şu anda baskıyı düşünmüyoruz. Maliyetler çok yüksek bir hal almaya başladılar. Çünkü hem kargo çok yüksek hem basım özellikle renkli olduğu için çok yüksek ve maliyetli çıkıyor. O yüzden şu anda basımı düşünmüyoruz. O sebeple eğer basımı bekleyecek olan arkadaşlar varsa diye şu söylüyorum ufukta görünürde bir e, baskı kitap yok PDF şeklinde elde edebilirsiniz öyle umarım daha sık görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın